Haydi binom dağılımlarla ilgili bir başka örnek yapalım. Farz edelim ki basketbol oynuyorum, oynardım eskiden. Ve 10 oyunda 10 atış yapacağımı biliyorum. Evet, 10 atış yapacağım. n eşittir n eşittir 10 diyelim. Bu benim yapacağım atış sayısı. Yapacağım her atış birbirinden bağımsız olsun ve her atışta yüzde 30 basket atma, basket sayı yapma şansım olsun. Şutu nereden çekeceğim, ya da üçlük olup olmadığı gibi detaylara girmeyeceğim, neyse. Her atışımda yüzde otuzluk basket atma şansım oluyor. Diyelim ki başarı ihtimali yüzde otuz. Olasılık eşittir yüzde otuz. Bu tanımı şimdi yaptım. Şimdi her zaman yaptığımız gibi tesadüfi değişken x'i tanımlayalım. x eşittir yaptığım, attığım basket sayısı. Kaç basket attığım? Bu örnek para atma örneğinden daha enteresan çünkü para örneğinde yazı ve tura gelme ihtimalleri eşitti. Bu örnekte sayı yapmak, yapmamaya nazaran daha düşük ihtimal. Sayı yapamamak. Sayı yapmamanın olasılığı eşittir 1 eksi sayı yapma olasılığı. Ki bu da eşittir %70. Sayı yapamama ihtimalim. Bu, daha önce yaptığımızda biraz daha farklı ama gündelik gerçek hayatı için bu daha enteresan, daha güzel bir örnek olabilir. Bakalım dağılım nasıl bir şey? Şimdi eskiye nazaran daha fazla atış yapıyorum. Diyelim ki 6 atış yapıyorum. Ve rastgele değişkenimiz x eşittir attığım basket sayısı. Bu olasılığı ne, nasıl çözeceğiz bakalım? x'in 0'a eşit olma olasılığı nedir? Hiç sayı yapamıyorum. 6 atış yapıyorum ve hepsini kaçırıyorum. Bunun olması için, bu olayın arka arkaya 6 kere olması gerekiyor. Yani, yüzde 70 ihtimalli bir olay arka arkaya 6 kere olacak. O zaman, cevap 0.7 çarpı 0.7 çarpı 0.7 çarpı 0.7 çarpı 0.7 çarpı 0.7. Işıkta birinci atış kaçıyor. İkinci atış kaçıyor. 3. öyle gidiyor. Bu da 0.7'nin 6. kuvveti oluyor. O da neyse işte. Evet, bunu yapmanın tek bir yolu var. x eşittir 0 olması için tüm atışları kaçırmam lazım. Tam olarak tek basket atmamın olasılığı nedir? Birinci atışta basket atıp diğerlerini kaçırabilirim. İkinci hariç tüm atışları kaçırabilirim. Hepsini üçüncü hariç kaçırabilirim. Bu olayların her birinin şimdi olasılığını bulalım. Yaptım farz edelim, buna sayı yapma, puan alma, artık ne diyeceksek, evet sayı yapma diyeceğim. Basket atmaya, sayı yapmaya, puan atamamaya da mesela kaçan diyelim. Mesela puan ve sonra 5 tane kaçan olabilir. Ya da kaçan kaçan kaçan, puan kaçan kaçan olabilir. Bu senaryolardan 5 tane var. Aslında 6 tane senaryo var. Benim yaptığım basket bu 6 atıştan birinde olacak. Bu 6 noktadan bir tanesinde olabilir. Yaptığım 6 atıştan birinde. Demek ki böyle 6 tane senaryo var. Bunlardan her birinin olasılığı nedir? Bunun olma şansı %30. Bunların her birinin olma şansı da %70. O zaman 0.3 çarpı 0.7 çarpı 0.7 çarpı 0.7 çarpı 0.7 çarpı 0.7. Yani bu da 0.7'nin 5. kuvveti çarpı evet, 0.7'nin 5. kuvveti, bunun olma olasılığı budur. Peki ya bunun olma olasılığı nedir? Bakalım. Cevap 0.7 çarpı 0.7 çarpı 0.7 çarpı 0.3 çarpı 0.7 çarpı 0.7. Aslında düşünürseniz, siz yine 0.7'yi 5 kez kendisiyle çarpıyorsunuz. 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7. 0.7'nin 5'inci kuvvetini bir defa da bir kere de 0.3 ile çarpıyoruz. Onun için basketi kaçıncı atışında Atışımda yaparsam yapayım, şutum sayı olduğunda, bu permütasyonlar için gerçekleşme olasılığı, birbirinden bağımsız olarak 0.3 çarpı 0.7'nin 5. kuvvetidir. Ve sonra bundan kaç şekli, bunun kaç şekli var? Daha şimdi bulduk, bunun 6 şekli var. Sadece birinciyi atarsın, ya da sadece ikinciyi atabilirim, ya da sadece üçüncüyü ve böyle gider x eşittir 1'in olasılığı, yani tesadüfi değişkenimizin 1 olma olasılığı eşittir 6 çarpı 0.3 çarpı 0.7'nin 5. kuvveti. Şimdi bu işi biraz daha e, açık ve net anlatabilmek için ve binom dağılımlarla bağlantı kurmak için, n atışta 0 basket olsaydı binom katsayısı ne olurdu? Örnekte n eşittir 6. O zaman 6'da 0 ne olur? Cevap 6 faktöriyel bölü 0 faktöriyel çarpı 6 eksi 0 faktöriyel. 6 eksi 0 eşittir 6, 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyel birbirini götürür geriye 1 kalır. Peki 0 faktöriyel nedir? Bu matematikteki değişik tanımlardan biridir. Şimdi biraz düşünmenizi istiyorum. Daha önceki videolarda değinmiştim. 0 faktöriyel eşittir 1. Bunu yaparak size bu terimin binom katsayısını gösterdim. Sadece 1 ile çarpıyoruz. Onun için bundan bahsetmedim. Bunun olma olasılığı, 0.7'nin 6 kuvveti. Sonra da binom katsayıs ile çarpıyoruz. Bunun olabileceği sadece bir şekil var. Onun için 1 ile, onun için 1 ile çarpıyoruz. Daha önce sizin aklınızı karıştırmak istemediğim için bunlardan bahsetmedim ama yine de binom katsayısını kullandık. Bu örnekte konuyu düşünelim. Bu sefer 6 atış yapıyoruz ve bir tanesi sayı oluyor. 6 şut çekiyoruz, bir tanesi giriyor. 6'da 1'in olasılığı nedir? 6 faktöriyel bölü 1 faktöriyel Bölü 6 eksi 1 faktöriyel. Bu da eşittir. 6 faktöriyel bölü 1 faktöriyel ki bunu görmeyebiliriz. Bu sadece 1'dir. Bölü 5 faktöriyel. Peki bu ne olur? Bu 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bölü 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani 6 dışında her şey sadeleşebiliyor değil mi? Bizim 6 da buradan geliyor. Biz bunu düşünerek bulduk ki bu bence çok daha iyi bir yol. Ama size binom katsayalarını kullandığımızda göstermek istedim. Bu 6 da 1. Sonra bunu bu permütasyonlardan herhangi birinin olasılığı ile çarpıyoruz. Bunu bulmak için de sadece bir basket atıp gerisini kaçırdığımızı düşünüyoruz. Devam edelim. Eninde sonunda bu işi kapacağınızı düşünüyorum. Peki 2 atış, 2 atış yapma, 2 sayı yapma olasılığı nedir? Evet, farz edelim ki yine kaçırdım, kaçırdım, kaçırdım, kaçırdım ve attım ve bir daha attım. İki basket. Fazla karıştırmak, fazla karıştırmak istemiyorum. Farz edelim ki bizim basketbolumuzda, bizim şu an oynadığımız baskette bir atış 1 puan ve biz 2 puan aldık. Peki, olasılık nedir? 0.7 çarpı 0.7 çarpı 0.7 çarpı 0.7 çarpı 0.3 çarpı 0.3. Bu ne demektir? 0.7'nin dördüncü kuvveti çarpı 0.3 karedir. Her bir olayın olasılığı budur. Ama iki basket yapmamın tek yolu bu değil. Bu atışlardan herhangi birini yaptığım basket olarak seçebilirim. Ben seçmeyeceğim tabi, olasılık kuralları seçecek, bu tek şık değil. Bu şıkta son iki atışı basket yapmanın olasılığını bulduk. Eğer tüm alternatifleri bulmak istersem, 6 atış yapıyorum ve ikisi basket oluyor diyorum, İkisi sayı oluyor. Kaç tane böyle durum var? Bakalım, 6 faktöryel bölü 2 faktöryel ve 6 eksi 2 faktöriyel evet. Bu da eşittir çarpacağım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1. Burası 4 faktöriyel. 6 eksi 2 eşittir 4 faktöriyel. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Evet buraya 4 yazmayı evet. 6 çarpı 5 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1, evet neyse bu bununla sadeleşiyor. 2 ve 6, 3 olur, burası da 15 olur. Demek ki 6 atışta 2 basket yapmanın 15 değişik yolu var. Tabi bu, sıraya önem verilmeyen durumlar için geçerli. Bu basket ve bu basket tam tersi olsa da fark etmez. İkisi de aynı durum. Son 2 atışı sayı yaptık. Evet, ikisini birbirinden ayırmıyoruz. Sadece bas basket attık diyoruz, sayı yaptık diyoruz. Onun için de, 6'da 2 basket yapmanın 15 yolu var. Ve bunlardan her birinin olasılığı eşittir 0.7'nin dördüncü kuvveti çarpı 0.3'ün karesi. O zaman 2 basket yapmanın olasılığı da, 6'da 2 yapmanın sayısı çarpı 0.7'nin dördüncü kuvveti çarpı 0 nokta 3 kare. Ve devam edelim bunları hızlı yapalım. 6 atışta 3 basket yapma olasılığı aynı mantığı kullanarak önce 3 basketi kaç şekilde yerleştirebilirim onu bulalım. 6 alıyorum ve 3'ü seçiyorum. Bunu yapmak için 3 basket atacağım, 3 tane de kaçıracağım. 6 şutun 3'ünü sayı yapıyorum, 3 tanesini kaçırıyorum. Bu karışık bir şey değil ne olduğunu hesaplayabiliriz tahminen artık biliyorsunuz. Hemen yapayım ben. Burası 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 6 eksi 3 faktöriyel çarpı bu kısım. Evet 0.7'nin 3. kuvveti çarpı 0.3'ün evet kübü değil mi? Küp. 0.3'ün küpü. Şimdi devam edelim. Bunun biraz daha hızlanması gerekiyor. Şimdi de 4 basket yapmayı bulalım. 6 atış yapıyorum. 6 şut çekiyorum. 4 tanesi basket oluyor. Yani 6'da 4 seçmem lazım. O zaman demek ki 4 basket yaptığıma göre 2 atışı da kaçıracağım. 0.7 çarpı 0.7 Evet kaçırma oranı eşittir 0.7 ve 4 tane de basket atıyorum sayı yapıyorum. Her birinin de yüzde 30 olasılığı var. 4 basket attığım için 0.3'ün dördüncü kuvveti olacak. O zaman 4 basket attığım her durumda olasılık budur. Peki 4 basket yapmanın kaç şekli vardır? Bunu bulmak için 6 faktöryel bölü 4 faktöryel çarpı 6 eksi 4 faktöryel deriz. Sonra da bunu 0.7 kare çarpı 0.3'ün dördüncü kuvvetiyle çarparız. Bu 2 faktöriyel bu üsttekinin ne olduğunu bulmuştuk. 6da 2 ile aynı şeydi. 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel bölü 6 eksi 2 faktöriyel yani 4 faktöriyel. Bununla aynı sadece 4 ile 2'leri değiştirdik. Bu da 15 olacak. Evet Bunu bir sonraki videoda çözelim. Bunları çabucak hesaplayalım. x eşittir 5'in olasılığı nedir? 5 basket yapıyorum. Bu, 6 da 5 çarpı 0.7. Demek ki sadece bir atış kaçırıyorum. Atışı kaçırma olasılığım 0.7 ise benim 5 basket atmam gerektiğinden arka arkaya olmasa da olur. Bunun oranı 0.3'ün 5. kuvvetidir. Ama olasılık benim 5 basket yapmamın tüm şekillerinin olasılığıdır. Kaç şekil var derseniz 6 da 5 kadar derim. İlk 5 atışı kaçırıp 6.yi İlk 5 atışı sayı yapıp 6'ncıyı kaçırabilirim. Ya da son 5 atışı kaçırabilirim. Ya da birinci atışım basket olur ama ikinciyi kaçırırım gibi. Ve son olarak x'in 6'ya eşit olma olasılığı nedir? Bütün atışlarım yani sayı olacak. Her, her çektiğim şut içeride. Bu da 6'da 6. 6 seçenekten 6 seçmenin, 6 seçenekten 6 seçmenin kaç yolu vardır? Sadece 1 yolu vardır. Bunu hesaplayabilirsiniz. Bir kere daha 0 faktöriyelin 1 olduğunu bilmeniz lazım. Tüm atışları baskete çevirmem lazım. O zaman 0.3'ün 6. kuvveti olur. 0.3 çarpı 0.3 çarpı 0. Evet, neyse vaktim kalmadı yine. Bir sonraki videoda bunun grafiğini çizeceğiz.